Dülür. Akif'in işini de istiklalimizin 1900'lü yılların başları Koca Çınar Osmanlı sarsılıyor köklerinde. Fırsatçı aç kurtlar gibi saldırdıkça düşman yurdun dörtleri köşesi Feryat Kıbrıs. 19 yaşında bir geçtir Mehmet Akif. Bu Feryat'ı yüreğinde duyan. Yıl 1892. Yer, Halkalı Ziraat Mektebi Halkalı Ziraat Mektebi Baytalyak Şubesi talibesi Mehmet Akif Efendi Bir yaz gecesi uzanmış, yıldızlara bakmaktadır. Osmanlı'nın şanlı tarihi bir sinema Paylaşalım. Ne yapıp bir ismi kahri değilim, bilmem ki. Öyle dehşetli o bitimde dönen maten ki. Aa karşımda vatan namına bir kabristan yatıyor şimdi. Nasıl yerlerde geçmez insan? Yıl 1902. Yer İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesi. Osmanlı Edebiyatı Mühalimi Mehmet Akif Efendi gecenin geçtik saati mühalimin odasına oturmaktadır. Odayı İsti bir gaz lambasının sotu ışıkları aydınlatmaktadır. Mehmet Akif Efendi şiir yazmaktadır. Yedi uzamakta şiir uzamaktadır. Günün diğer ışıklarıyla şiirin arke göl yaşlarında okunmaktadır. Şu mezarlar ki uzanmış gidiyor ey yolcu. Nereden başladı yükselmeye bak? Nerede ucu? Altı kurcuna toprakları seyret ne çıkar? Dipçik altında ezilmiş parçalanmış kapılar. Tükürün milleti alçakça vuran darbelere, tükürün onlara alkış tutan kahvelere. Bana vahset gibi bir yarım sahip lazım. Artık ey yolcu bırak. Ben yalnız alayım. Balkan savaşları bir karede bitiriyor ellerde. Daha onun yarası sarılmadan tüm dünyayı cehennemi yaşatan bir felaket verir gönderdi. Yıl 1914. Birinci Dünya Savaşı'da verilen bu kıyımda ülke bin tarçınlı üretti. Suriyeliyi susu verdi. Nasıl dua Kara saplı bir bıçak gibi yüreğimize saplandı. Türtü susma Suriyecesi susu verdi. Saldırılar artık ülkenin kalbine, Anadolu ve İstanbul'a yönelmiştir. Memleketin köylüsü kendisi şaşkınır. Bu zillete dayanamaya, bu utançla yaşamayı içine sindiremeyenlerden biri de Akif İçine bir fensiyanı, damla damla yakıtır kiğne. Nasıl tahammül eder hür olan esaretine, Kör olsun ağlamayan ey vatan felaketine, Ürzümüzdür ciğnenen, evladımızdür doğranan. Hey sıkılmaz, ağlamazsan bari gülmekten uzan. Takvimler 1915'i gösterirken, Mustafa Kemal gibi genç subayların önderliğinde Çanakkale'de bir destan yazılıyor. Bu küçücük toprak parçası ülkenin kaderini değiştiriyordu. Kalbi Çanakkale'de atan Akif, kendisine savaşı soranlara cevabı er. Bütün dünya topluluğu pücum etse Çanakkale sükut etmez. Diyor, şiirleriyle halkın yürüyen umut tohumları etiyordu. Vurulup tertemiz anından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker gökten ejdal dönerek öpse o toprak der. Millet düşünüp düşünüp kan ağıyordu. Bir yandan da kurtarcısını arıyordu. Geçilindi o zaman. Hoş geldin Mustafa Kemal Paşa. Hoş gelir işte Anadolu'yu giyme giyme etsinler. Ok yerden çıkmıştır bir kere. Mustafa Kemal'in Samsun'da suçluluğu, bağımsızlık ateşi tüm murdu sarmaya başlamıştır. Yerinde duramayan Mehmet Akif, balık eskiliyle gitmeye verir. İşte unutulmayacak o meşhur ağzında, bu şekilde dağımız taşı canlı kür üstünde verecektir. Cihan alt üst olurken seyre baktın. Öyle durdun da, bugün bir sersirisin. Dermedersin kendi yurdunda. Cehennem olsa gelen göğsümüzle söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmeyiz, yürürüz. Şu karşımızdaki mahşer, kudursa, çıldırsa, denizler oldu, bulutlar donanma yaldırsa, ve mi ortada bir sine çarpıyor Yılmaz? Cihan yıkılsa emiyor, bu cephe sarsılmaz. Yıl 1920. Yer Akil Çelgenk'in ülkeyiyle sivil gönlümde bir subay getiriyorum daveti. Dört gün sonra Akil Ankara zilinde memleketin kadini bu Bugün... gençleri karanlık görerek azmi bırakmak. Alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Karşında ziya yoksa ya solunda. Tek bir ışık olsun bulurak. Kalma yolunda. Alemde ziya kalmasa halk etmelisin halk. Ey elleri böründe yatan şaşkın adam. Kalk. Değil söylemasaktır ki düşersen boğulursun. Ümide sarılsın sıkı. Seyret. Ne olursun? Hüsrana rıza verme, çalış, az mı bırakma. Kendin yanacaksan bile evladını yakma. Evler türek olmuş, özüyor bir sürü baykuş. Sesler de vatan tehlikedeymiş, batıyormuş. Sahipsiz memleketin batması halktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Yıl 1920. Yer Antara Silahçı meydetti. Ankara zilat tabii. Mustafa Kemal'in hem karargahıydı hem evi. Bir kış gecesi Mustafa Kemal ve Büyükler Ayeti alt salonda toplantıdaydı. Mustafa Kemal pencerenin önünde ayaktaydı. Gecenin karanlığına uzun uzun baktı. Döndü. Gözleri çakmak çakmaktı. Ancak Türk'ün hürriyet aşkını bütün cihana duyuracak İstiklal Marşı'nı kim, ne zaman yazacak? Malum muayeniz paşa, bir komite kurduk, bir müsabaka tertifledik. İstiklal Marşı şahine büyük bir ödül vaat ettik. Müsabakaya 724 parça şiir gönderildi. Ancak hiçbiri beğenilmedi. Peki Akif? Akif müsabakaya katılmadı paşa. Şiir göndermedi. Konuşun, o mutlaka eklerken Bence Türk'ün istiklama aşı en iyi hakim Yıl 1920, vakit akşam saatleri. Yer Ankara Marih Bekâresi, Vekil'in Odası. Köşede Sars bir sovada odunlar yanmaktadır. Vekil Bey, tasla bir masanın yanında ayaktadır. Girem içeri, Burdur Milletvekili Mehmet Akif Efendi. Biraz yorgun, biraz solgun gibidir. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bunca zaman nereler verdiniz? Paşa Hazretleri geçen akşam sizi sordular. İstiklal marşımızı en iyi hakik yazın diye buyurdular. Beyefendi, Anadolu'dan geliyorum. Zincirlerini kırmak için şahlananların yanından geliyorum. Ben düğüne gider gibi gidenleri gördüm. Ben top mervilerini, kuş düğü gibi gelenleri gördüm. Kınalı parmaklı gelinleri gördü. Kınalı parmaklı gelinleri. Omuzlarını yıkıldıkları top mermileriyle, sırtlarına bağladıkları bebeleriyle yürüyorlardı. Yaşlı bir kadın gördü. Yüzü çizgi çizgi. Belki yüz yamalı bir ceket giymişti, bir kaniye itiyordu. Onlar bu vatan için can verenler. Onlar bu topraklar için kanın apitanlardır. Onlar destanları yaşayanlar, destanları yaşatanlardır. İstiklal Marşı onlara verilebilecek en güzel hediyedir. Para almak benim için zuydur, haramdır. Vatansız bir sıfatla ölürsek eğer bize hesap sorar bildiğimiz ve mazimiz ve vatan için ölmüşsün. biletimin ölümsüz çocukları. Artık davgalanmalı ebediyen, yurdumun bayrağı. Asım'ın nesliydi işte bu. Asım ismiyle sembolleştirdiği çalışkan ve imanlı idare Türk genci artık fiyatmamış vatanın ve bayrağının ürünü yere eğilmemişti. Asım'ın nesli? Diyordum. Nesilmiş gerçek. İşte çiğnetledi i̇şte şiddet namusunu çiğnetledi. Yıl 1921, 12 Mart gerisi, yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. Damanlı muhalif vekili Hamdullah Suhik, kürsüze düşündü ve istiklal marşı olmaktadır. Meclis çığlık çığlıktır. Meclis duadır, alkıştır, hıçkırıktır. Tüm meclis ayaktadır. Bu sırada meclisin arka kapısı hafifçe aralanır. Akif sessizce salonu terk ederken tekrar tekrar okunan şiiri süzülür karanlığına, kapılır Ankara büfene. Işık ışık unutunuz dalga dalga yayılır Anadolu'ya ulaşır İlyonieye, Dumlupınara, Sakarya'ya ve Allah Allah sesleriyle ulaşır Akdenize, kavuşur İzmir'e. Bu ses dalga dalga yayılır Türkiye'ye. Akif şimdi bu sesedir. Şimdi o Ezine'dir, İzmir'dedir, Bitlis'tedir. Şimdi Çanakkale şehirinin türbedarlığı. Aradan yıllar geçmiştir. İki gazeteci arkadaşı, Hakkı Tarık'ı bu sunuru Eşref Günan'ı, Hasta Yatağı'ndaki Akif'i ziyaret edilirler. Şahinle ilgili bir koyu bir sohbet sırasında ona, Şiirin değiştirilip değiştirmeyeceğini sorarlar. Akif bunun üzerine... İstiklal marşı. O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben dahi yazamam. O şiir artık benim değildir. O... Artık milletindir. Allah bu millete bir daha isimler marşı yazdırmasın. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimin ancak. Çatma. Kurban olayım çehrine inaz Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu ceray. Sana olmaz dökülen kanlarımız, son re'ler hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklali. Melezelden biridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşırım. Kükremi sel gibiyim, bendimi çiğner aşırım. Yırtarım dağları enginlere sığmam, taşırım. Garbın afakını sarmışsa çelik sırlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatdim var. Vurusun, korkma, nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçakları uğratma sakın. Siper et gövdünü dursun mayaatsızca yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir? Belki yarın, belki yarından bekle. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşür altındaki binlerce kefen tanı. Sen şehit olursun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Şu eda fışkıracak toprağı sıksan şu eda. Canı, cananı bütün varımı alsın dar da, da etmesin tek vatanımdan beni dünyada cıda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesi mabedimin göğsüne na mahremeli Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli O zaman veç direbin secde eder var satışım her celıya onda ilahi boşanıp kanlı yaşım Fışkırır ruhum hicret gibi yerden naaşım, O zaman arşa arşada belki düş <gülüyor> Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi lan. Ebediyen sana yok, hırkıma yok biz mingal. Haklıdır, her yaşamış bayramın hürmet. Haklıdır, hak ve taban milleti bir istiklal.